Arkadaşlar Jenga serisinin devamına geldik Şimdi ben e, Dediğim gibi böyle Kitaplarla falan yapacağım Demiştim bu seferki parkurumuzu Şöyle gördüğünüz gibi Bir tane parkur hazırladım yani Basit Olur umarım Bununla şimdi biz kitapların üstüne izleyeceğiz Fakat bu sefer e, ikişer sıra yapacağım yani Şöyle şöyle olacak Bir dakika Şöyle olacak İçine de bir tane koyacağız Hep böyle ilerleyecek Böyle böyle İkişerli ikişerli Tamam Buraya da İlk önce birinci sırayı tamamlıyoruz Şöyle yapalım. Bunu da koyduk. Bunu da koyalım. Ve bu da böyle olsun. Evet. Bence güzel parkur. Yani yaptığımız. Ee, şimdi ben bunları diziyorum. İlk önce teker sıra halinde deneyelim. Yani. Ne diyorsunuz? Şöyle Bir kez daha Şöyle şuradan aldık Evet oldu Hatta devrilirse şöyle düşerse diye Buraya da bir tane daha koydum ben Yani Başlayabiliriz hazır mısınız Başlıyorum ve bir şey diyeceğim. Yani çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Başka da bir şey diyemiyorum. Şimdi bu sefer ki parkurumuz şöyle olsun. Şimdi şöyle yapalım. Bunu da şöyle. Hadi. Bakın şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şöyle. İkişerli sıra halinde olacak bu kısım. Diğer kısım da ikişerli sıra halinde olacak. evet bir dakika bir dakika kayma yokuş ya şöyle yetmezse yine alırız son değil evet bence bu kadar yeterli şimdi sırada burası var Aa düşüyor ama. Bu taraftan mı dizelim? Buradan dizelim mi? Dizelim bakalım diziriz. Yamulma, yamulma. Hayır. Düşme, düşme, düşme. Dur düşme. Dur. Şu gerçekten üf çekmiş gibi geliyor bana bu tarafa az dizeceğiz çünkü burası birazcık problemli hani eğimli ya o yüzden bir dakika düşme düşme lütfen lütfen şuraya koyalım şöyle evet beğenirseniz tekrar devamını getiririm başlıyoruz Şimdi ikisini birden böyle mi demeyeyim yoksa bir tane mi? Bir bir Ah onlarla birlikte bu da yıkıyordum Olsun arkadaşlar olsun sonuçta yıktık mı yıktık Aaa bu sefer bu sefer ne düşüneyim ne düşüneyim hmm, dakika. Evet taktığımızı uygulayacağız Dizelim bir tane. Burada koyduk. Bu da da arkadaşlar. Bu bunu ittikten sonra bu da bunu itecek. Böyle böyle ilerleyecek. Daha önce bir kitap alsaydım iyi oldu bu ya. Yıkılanları koyuyoruz böyle. Bir şey diyeceğim efsane olmadı mı? Süper benden. Süper oldu. bu şekilde dizdik son 3 tane bir de şurada bir de şurada var. Evet. Böyle. Evet şöyle. Bu şekilde dizdik taşlarımızı. Şimdi bir tane daha lazım. Birkaç tane daha yani son iki iki tane dizelim. Bunu devirecek şekilde olsun. Bu da bunu devirecek şekilde olsun. Aa kutu düşüyordu son anda tuttum. Ama düşse de içinden jenga parçaları çıkar zaten. Geziyor geziyorum. Hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Yüz yüz hızlıyordum. Biraz daha geriye alalım şunu. Ki içim taş. Evet. Tamam Sonra ellerim titriyor ya ejanda Bit çek arkadaşlar bit çek. Saburun çok az kaldı. Son 4 5 deste daha koyalım. Evet. Şöyle buraya da bir tane koyalım daha da uzatalım bence. Evet. Şurada şöyle. Hadi bakalım. Woo! Efsaneydi. Evet top top top top top top, top, top, top. bu son olcak evet, son nasıl olsuz bir dakika. bir tane şöyle olsun 1 dakika böyle de olabilir Hı, evet. olur olur olur düşüyor ama bu tamam bir taşı şuraya koyalım o zaman önemli değil her sonuçta yetiyor bize ee, 8.41 tamam 1 dakika baya fazla olmuş yapıyorum 3 sıra hadi bakalım yani bir taşın en ufak itişiyle hepsi yıkılacak miktarda Birazcık çılgın Aştırdım Sen böyle gel Tamam ve bir tanesi oynayınca hepsi kırılıyor. Hazırsanız başlıyoruz ve evet çok kısaydı. Ve burada topluyoruz arkadaşlar yengelerimize kutun içine geri koyuyoruz zaten bir tane kalmış yani tamamını çıkartmışız. Ben videoyu hemen burada kesiyorum. Şöyle. Evet, bunun üçüncüsünün, üçüncüsünün gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videolarıma like atabilirsiniz ve bay bay.